ile beraber yükselişe geçmek istiyor. Top orta sağa indi ve mücadele başladı. Kafayla şut çıkardı. Maç golle başladı. Şansını üst taraftan deniyor. Kale duvarı gibi top geçirmiyor. Top adeta paylaşılamıyor. İşte bu kadar. Yerden gol arıyor. Harika kurtardı. 9 astı. Kafa vuruşu, finaleri havalandırdı. Yerden bir şut. Top, top direkten döndü. Kendi kalesine gol atacaktı neredeyse. Süper güçler hala var, hala skor değişebilir. Topu zektiriyor. Rakibin maç, 3-2. Maç bol gollü başladı. Kafa vuruşuyla gol geldi. Yerden gol peşinde. Vurumcu kavramını temizledi. Havadan vuruş. Gol! <gülüyor> ve son <gülüyor> gol! Gol! Top filelerde. Kaleye baktı 5 üçük ve topu alarda. Süper güçler tükenmeden kimin kazanacağını söylemek zor. <gülüyor> Maçı neredeyse koparttı. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Sürekli 90'ı görüyor. Maçta son düzlük. Gol! Gol! Gol! Büyük kafa kullandı. Ve gol. Büyük kafayla büyük bir gol. Alta doğru bu golü adeta rakibine hediye etti. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? <gülüyor> Üstten gol dışı. Gol gol gol. Güzel bir maç izliyoruz. Kendi kalesini yok. Oyuncu buz Kaleci kalesine git. Topağılarda ve gol. Goller kareti. Süper güçleri. Daha taktiksel kullan... Bir anda kayboldu. Ara top kayboldu. Son anda ekstra zaman geldi. Kale devasa oldu. Her an gol gelebilir. Topu kendi sahasında yok etti. Ve çift çift gol geliyor. Gol Necilik bir... Top yağıyor. Kafayla topu uzaklaştırdı. Rakibinin altında... Mükemmel bir son saniye golü. Maçta son anlar. Mükemmel bir gol. Yerden sert vuruş... Hakem son düdüğü çaldı. Maç! sahaya galibiyet panolasıyla çıkıyor. Zorlu 90 saniye başladı. Havadan vuruş. Direktten döndü. Müthiş karşıladı. Şansını kafayla denedi. Top direği yaladı. Sahaya sadece savunma yapmak için çıkmış gibi görünüyor. Yok öyle bir gol. Havadan vurdu. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Seyir zevki yüksek bir maç oluyor. Golü üstten arıyor. Adeta bir asker gibi geçit vermiyor. Sürekli 90'ı görüyor. Bu gole şakla çıkar. Boşar vurdu ve gol. Yine alt tarafa doğru vurdu. Golü engelledi. Top geçirmiyor. Harika savunma. Top iki taraf arasında gidip geliyor. Yerden bir şut. 45 saniyeyi doldurdu. Gol gol kaleci kullanıldı. Top yağmuru geldi. İşler karıştı. Oradan golü var. Bu maç görünmez top. Maçın son ordu oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip ka büyük kafa zamanı. Süper güçler hala var. Yerden Gol gol gol. Kafa vuruşu geldi. Yukarıdan gol peşinde. Kalesinin büyük kasyonuna yönler Kalesini şimdi güven altına aldı, kafasını vurdu, kendi sahasını, o oh nasıl bir şut, bu heyecanla yürek dayanmaz sayın seyirciler, güzel şut, kale duvarı gibi, top geçirmiyor, artık son düdükle kendi kalesine attı, yerden yuvarladı, düdükle birlikte maç bitiyor. Maç başlayacak ve zor bir mücadele olacak. Düdük çaldı ve maç başladı. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Bunu da kurtardı. Direkt bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Hakem maçı bitirdi. Süper güçler maçın kaderini değiştirecek. Ve zorlu mücadele başladı. Oradan golü var. İki oyuncunun da refleksleri çok yerinde. Sürekli 90'ı görüyor. Direkleri dövüyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Uyarı geliyor. 1-0. Şansını üst taraftan dönüyor. Durun. Yine alt tarafa doğru vurdu. Top yerinde durmuyor. Bir orada bir burada. Yerden gol arıyor. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Müthiş karşıladı. Kafayla şut çıkardı. Süper bir gol. Boşa <gülüyor> özel <özelliği> güç <gülüyor> harcamamak için sola saklanıyor. Gol gol gol. Çekişme hat safada. Yukarıdan gol peşinde. Top Süper güçler oyunun gidişatını değiştirebilir. Maçı yarıladık. Top ağlarla buluştu. Yerden sert vuruş. Mağlup oyuncu erken pes etti. O kadar kolay değil dedi. Ağrıdan büyük kafa kullandı. Allah'ım bu büyük kafa süper gücü geldi. Sahada dev bir buzdağı var adeta. Karşı güç olarak klon Büyük kısım misali buzlandı. Gol gol. ortada top kayboldu. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek görünmez bir gol. Her yer top şimdi ne olacak? Topu sektirerek adeta zamanı oynuyor. Çoğalan toplar gol getirdi. İyi vurdu. Ve son 10 saniyeye girdik. Panter kesildi. Bağları daldı. Yerden bir şut. Ve top ağlarda. Son saniyeler kalesini gole kapadı. İşte son düdük Önki yüksek bir maç oynandı Oyuncular geldiğini aldı maç başlıyor Zamanlaması iyi olan vuracak. Big gol çok hızlı geldi. Oyun kaldığı yerden devam ediyor. Oradan golü var. İyi kurtardı. Kalesinde devleşti. Mükemmel bir gol. Havadan vuruş. Meşe yuvarlak direğe takıldı. Sürekli 90'ı görüyor. Gol geldi. Gol geldi. Rakibinin altın maç şimdi 3-1 Havadan vurdu GOOOOOOL Bunlar nasıl goller seyirciler <Gülüyor> Müthiş karşıladı Oyuncuların süper güçleri hala bir mükemmel bir gol Süper güçler hala oyunun kaderini değiştirebilir Şansını kap GOOOOL Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Havadan vurdu. Gol, gol, gol. Vücudunu siper ediyor adeta. Süper bir gol. Maçı yarıladık. Üstten gol peşinde. Her şey henüz bitmedi. Topu sektirerek atak başlatma peşinde. Şansının üst taraftan deniyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Maç çok hareketli. Bakalım kim hata yapacak? Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Ayağının içiyle vurdu. Topağlarla buluştu. Kalan süre oynanmaya devam ediyor. O kadar kolay değil dedi. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Yerden mi sert vurmuş pireleri havalandırdı. Maçın son düdüğü yaklaştı. Alta doğru vurdu. Maç kaldı. Ve boool. Son saniyeler. Aman Allah'ım gördü. Hakem son düdüğü çaldı.